Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz sevgili balık burçları geçtiğimiz ay boğa ve akrep aksının ilk tutulmasını yaşadık ve artık ikizler ve yay aksından çıkan ay düğümleri e, boğa ve akrep aksında sizi biraz daha rahatlatıyor olacak 2022 senesinde. Bunun yanı sıra tabii ki Jüpiter'in burcunuza geçiş yapıyor oluşu, Neptün'le kavuşumda bulunacak oluşu. 2022'nin en şanslı burçlarından birisi hatta en şanslı burcu olacağınızı gösteriyor. E, bununla beraber aynı zamanda Kova enerjilerinde devam edeceğini söyleyebilirim. 2022 senesinde Satürn burada bulunacak. 12. evinizde yine içsel bir yapılanma sürecini devam ettiriyor olacaksınız. Şimdi bakalım siz sevgili balık burçlarına Aralık ayında neler bekliyor? Videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış, abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Ben hemen e, aylık yorumlarınıza başlıyorum. 1 Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Neptün 20 derece balık burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Yani sizin burcunuzda. E, Neptün zaten uzun zamandır sizin burcunuzda sevgili balıklar. Birinci evinizde özellikle zaman zaman kendinizle alakalı algılar, sezgileriniz, e, spiritüel kabiliyetleriniz, sanatsal kabiliyetleriniz. E, bunun yanı sıra bazen melankolik bazen çok yüksek olan modlarınızı tetikliyor olabilir. E, ancak geçtiğimiz 5-6 ay boyunca Neptün Retrosu ile beraber daha çok kafa karışıklığı yaşadıysanız, hayatınızda bir yön belirleme noktasında e, zorlanmalar yaşadıysanız, şimdi bu sürecin artık sonrası. Sonuna geliniyor ve Neptünün düzlerine geçmesiyle beraber süreç daha rahat bir şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. 4 Aralık tarihinde yay burcunun 12 derecesinde bir tam güneş tutulması yaşanacak. Bu güneş tutulması artık ikizler ve yay aksanın son tutulması yani 1,5 yıllık bir döngüyü kapattığımızı söyleyebiliriz. Sizleri bu tutulmalar oldukça etkiledi sevgili balık burçları. Çünkü 4. ev ve 10. ev aksında yaşadığınız tutulmaları ve hayatınızın kritik noktalarında bazı kadersel döngülerden geçmek durumunda kaldınız. Burada artık 4 Aralık tarihinde meydana gelen güneş tutulması ile beraber bu döngüyü tamamlayıp yeni bir başlangıca imza atıyor olacaksınız. Sanki 1,5 yıldır uğraştığınız o hengamelerden artık kurtulup önünüzü daha net bir şekilde e, görüyor olmaya başlayacaksınız. E, bu tutulmayı sizler 10. evinizde yaşıyorsunuz. Özellikle kariyer hayatınız, toplumsal imajınız, geleceğinizle alakalı alacağınız önemli kararlarla alakalı büyük bir başlangıcı ifade ediyor. Belki birçoğunuz yeni bir işe girebilir, belki birçoğunuz evliliğiyle alakalı önemli kararlar alabilir veyahut evlilik kararı alabilir. E, birçoğunuz emekliye ayrılabilirsiniz, istifa edebilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz. Yani toplumun göz önünde meydana gelecek büyük ve yeni bir değişimden Bahsediyoruz. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 20 derece yay burcunda. Neptün ise 20 derece balık burcunda. Burada bu Merkür-Neptün karesi ile beraber aslında genel olarak iletişimde bir takım yansamalar, yanlış anlaşılmalar, zaman zaman kandırmalar, kandırılmalar veya aldanmalar gibi etkiler söz konusu olacak. Bunu siz 10. ev ve 1. evde yaşayacağınız için özellikle geleceğinize dair sanki bir takım kararlar alıyorsunuz veya bazı görüşmeler yapıyorsunuz. Ancak çok da net değilsiniz, ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Belki de bu yola duygusal bir kararla giriyorsunuz ve bununla alakalı aslında tam bir durum değerlendirmesi yapamamış olabilirsiniz çok e, kritik kararlar almayı biraz daha ötelemek yerinde olabilir kafanız bu kadar karışırken özellikle 7 Aralık civarında e, çok kritik kararlar almamaya çalışın verilen sözler tutulamayabilir Siz verdiğiniz sözleri tutamayabilirsiniz e, bir belirsizlik durumu hakim gibi gözüküyor açıkçası 11 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşacak 25 derece oğlak burcunda e, Venüs Plüto kavuşumu Aslında Venüsyen konularda güçlü bir başlangıcı ifade ediyor Burada Olak burcunda sizin haritanızın hangi evinde meydana geldiğine bakacak olursak 11. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Demek ki hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız, kariyer gelirleriniz bilhassa güçlü bir şekilde dönüşecek gibi gözüküyor. Birçok Balık Burcu sanki bu ay kariyer hayatında bir değişim, belki bir zam, görevde yükselme gibi, ünvanda değişiklik gibi gündemlerle haşır neşir oluyor olacak. Bunun yanı sıra baktığımız zaman aynı zamanda yeni sosyal Güçlü dostluklar ve arkadaşlıklar, güçlü bağlantılar da gündeme gelebilir. Hayallerinizi gerçekleştirme noktasına bir arkadaşınızın veya sosyal çevrenizin desteğini arkanıza alabilirsiniz. Bir şekilde sanki hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak adına güçlü başlangıçlar yapacak şartlar sizin için sağlanıyor gibi gözüküyor. 13 Aralık tarihinde Mars Akrep Burcu'ndaki travisini tamamlayıp Yay Burcu'na sizin haritanızın tepe noktasına geçiyor. Demek ki kariyer hayatınızda bir hareketlilik var toplumda. Cesurca bazı roller almaya başlıyorsunuz ve kararlarınızın arkasında duruyorsunuz ve hızlı gelişmeleriniz var. Bu bazen otorite figürleriyle çatışma anlamına da gelebilir. Belki ebeveynlerle hayatınıza göre sizler kişisel olarak algılayın lütfen. Ee, bunun yanı sıra cesur bir hamle yapıp işi bırakmak, işten ayrılmak, işle alakalı hakkını aramak, bazen e, iş ortamında rekabet, rakip durumları gibi gündemlerde yine ön plana çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası. 13 Aralık tarihinde Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber... Yine bu kariyer gelirleri alanında e, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız erintili e, zihinsel faaliyetlerinizin artabileceğini görüyoruz. Yeni çevrelere girebilirsiniz, yeni dostluklar edinebilirsiniz, hedeflerinizi e, gerçekleştirmek adına yeni kontaklar kurabilirsiniz e, ve farklı çevrelere girmek, e, farklı çevrelerde kendinizi ifade etmek size iyi gelecek gibi gözüküyor sevgili balık burçları. 15 Aralık tarihinde Mars güney Ay düğümü kavuşuyor. Burada tabi Mars güney ay düğümüyle kavuşurken aynı zamanda kuzey ay düğümüne yapacak ikizler ve yay aksın hareketlendiğini yine 4 ve 10. ev aksın hareketlendiğini söyleyebiliriz. Burada demek ki e, ilerlemenize engel bir durum var. Belki öfkeniz, belki rekabet duygunuz, belki hırslarınız aslında ilerlemenizin önünde büyük bir engel teşkil ediyormuş gibi gözüküyor. E, buradaki düğümü çözmeniz gerekecek. Kendi köklerinize inmeniz gerekecek. Gerçekten nereye ait olduğunuzu bulmanız gerekecek. E, bu bağlantılarla beraber özellikle önünüzde ilerleyen süreçte e, kadersel olarak yaşamış olduğunuz kırılmalarda belki de farklı bir yolu yöntemi tercih ediyorsunuz gerekli olduğunu fark edebilirsiniz. 18 Aralık tarihinde İkizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunaya baktığımız zaman özellikle dördüncü ev konularında ev yuva aile yaşantıları konusunda bir takım tamamlanmalar ve bitişler meydana geldiğini görüyoruz. Nedir? Bunlar yaşadığınız yerden taşınabilirsiniz. Ailenizle alakalı önemli bir gündem olabilir. Belki birçoğunuz bu süreçte işi için evini değiştirebilir veya işi için evden ayrılmak durumunda kalabilir. Evlilik kararı alabilir veya aileye yeni bir üye katılabilir. Yani bir şekilde kendi konfor alanınızda, güvenli bölgenizde yaşayabileceğiniz önemli değişimlerden bahseden bir dolunay olacak gibi gözüküyor zaten zamanı geldiğinde dolunayın açılarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor olacağız. 19 Aralık tarihinde Venüs retrosu başlıyor. Venüs 26 derece oğlak burcunda retro harekete başlayacak. Venüs retrosu ile beraber özellikle tabi Venüs yan konularda bir geriye dönüş, bir hesaplaşma sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Aşk, ilişkiler, parasal konular bu gündemlerde geçmiş değerlendirmeleri yapmak adına sanki bir takım süreçler tetikleniyor olacak. Ancak yeni oluşumlar için çok daha uygun bir süreçte olmayacağız. Yani yeni başka yerken açmak için veya parasal anlamda büyük bir risk almak için çok da uygun bir süreçte olmayacağız. E, eskiden başlayan projeleri devam ettirebilmek adına uygun bir dönem olacaktır. Oğlak Burcu'nda 11. elinizde özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı geçmişte bir hak edişiniz varsa, geçmişte kazandığınız hak kazandığınız bir durum varsa bununla alakalı yeniden bir hareketlenme söz konusu olabilir. Eski işinizden yeniden teklif gelebilir. Eski arkadaşlıklarınız ve sosyal çevrenizde e, yeniden bir e, mutlu e, ambiyans oluşabilir. Veyahut arkadaşlarınızdan birine birinin size karşı olan duygularıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada e, sanki parasal anlamda kurmuş olduğunuz hedefler ve hayaller var ve buna ulaşma noktasında sanki e, geçmişi tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Orada bazı hamleler e, eksik yapılmış olabilir. E, tekrardan bakılması icap eden durumlarda söz konusu olmuş olabilir gibi gözüküyor.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 Merkür Uranüs üçgeniyle beraber özellikle e, sürpriz haberler, müjdeli durumlar, beklenmedik gelişmeler hayatımıza dair olabilir gibi gözüküyor. Siz de bu etkiyi 3. ev ve 11. evde alacaksınız. Özellikle e, belki bir arkadaşınızın bir teklifi, bir arkadaşınızın e, yönlendirmesiyle güzel bir gelişmeye e, açık olabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş hayatınız ve kariyer hayatınızda dair yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, bir teklifle yine keza karşılaşabilirsiniz. E, yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Oldukça farklı sıra dışı, fikirleri olan ve sizin vizyonunuzu önünüzü açacak bir kişi olabilir bu kişi. E, çevrenizin tanıştırdığı insanlar veya çevreniz vesilesiyle girmiş olduğunuz ortamlarda çok güzel e, bir etkileşim yakalayabilirsiniz gibi de gözüküyor açıkçası. Evet 21 Aralık tarihinde hem e, artık kış dönemimiz başlıyor hem de güneş oğlak burcuna geçiyor. Güneş'in oğlak burcu geçişiyle beraber bu 11. konuları daha çok hareketlenecek. Yani hayaller, hedefler, kariyer gelirleri, sosyal çevreler, arkadaşlıklar, büyük hedeflerin peşinden koşmaya başlayacağınız ve gözünüzü artık yukarıya tepeye doğru dikeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. ve Bu süreçte özellikle iş ortamından tanıdıklarınız ve arkadaşlarınızın çok büyük desteğini arkanızda hissedebilirsiniz gibi gözüküyor bir aylık dönem içerisinde. Evet, 24 Aralık tarihinde Satürn-Uranüs karesi meydana gelecek. Satürn 11 derece kova burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcundayken. Aslında 2021 senesi boyunca Satürn-Uranüs karesi etkiliydi. Ancak Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm meydana getirirler. Dolayısıyla bizim aşına olduğumuz bir etkileşim Satürn-Uranüs karesi 2021 senesinin zaten temel motivasyonunu oluşturmaktaydı. Sizler bu etkiyi özellikle 3. ev ve 12. evde yaşadınız. Yani bilinçaltınız, zihniniz... Olayları değerlendirme biçiminiz, geçmişte yaşadıklarınız, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz, sizden saklananlar, sizden gizlenenler, sizin bastırdığınız duygularınız, içinizde sakladıklarınız. Bunlarla alakalı bir kırılma e, durumu söz konusu. E, burada sanki artık çevrenizden özgürleşmek istiyorsunuz. Eski düşünce kalıplarınızdan özgürleşmek istiyorsunuz. Belki iletişimde bazı problemler yaşıyorsunuz. Artık bu konuda yeni bir bakış açısı benimsemek istiyorsunuz. Ancak içsel bir blokajınız var. Yani geçmişten beri süre gelen bir blokajınız var belki atalardan beri süre gelen bir blokajınız var buradaki dengeyi artık sağlamak adına 2021'in son ayında da Satürn Uranüs bizi kare görünümle beraber sıkıştıracak gibi gözüküyor sevgili balık burçları Evet 25 Aralık tarihinde Venüs Plüto tekrar kavuşuyor 25 derece oğlak burcunda Dolayısıyla 11 Aralık tarihinde başlayan o Gündem her neyse artık bunu çözmemiz gerekiyor. Belki öteledik, erteledik veya önemsemedik ama tekrar karşımıza çıkacak buradaki konular. Belki yeni bir iş girişimi, belki yeni bir dostluk, arkadaşlık, belki bir proje veya bir hayalin peşinden ilerliyorsanız bu hayalle alakalı adımlar bunları artık çözmemiz ve ondan sonra yolumuza devam etmemiz icap edecek gibi gözüküyor açıkçası. 28 Aralık tarihine geldiğimizde Jüpiter Kova burcundaki transitini tamamlayıp burcunuza geçiyor sevgili Balık burçları. Gerçekten 2022 senesinin en şanslı burçlarından birisiniz. Ee, şimdiden e, tebrik ediyorum ve müjdeli haberlerinizi de bekliyorum. Çünkü Jüpiter evet 12. evdeyken ilahi olarak sizi korud ancak e, görünmeyen bir e, koruma kalkanı söz konusuydu. Şimdi artık şanslarınız gözle görülür hale gelmeye başlayacak ve tahmin ediyorum ki siz sevgili Balık çok güzel haberler alacağım 2022 senesi boyunca. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Şöyle bir 2021'de neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyeti.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Mutlu seneler şimdiden. Hoşçakalın.